1984 Diyarbakır doğumluyum, Esasen mali müşavirim. 2008 bu yılından bu yana da aile şirketinde inşaat sektöründeyiz. Ben de son 2-3 yılımda kamu ve özel sektöre, hazır gıda sektöründe hazır yemek, catering hizmeti vermekteyim. Yani iş yaşamında böyle birkaç alanda, birkaç kolda devam etmekteyim. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana da Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aslında şöyle...